senin bize sen. Evet, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rust'ın evrimini konuşacağız arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan bir. Vallahi Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın evrim listesine bakacağız. Yani şöyle karakterlerine falan filan. Mesela burada Primo falan var. Öyle işte. Gezeceğiz teker teker. Evet. Hatta şurada bir gösterelim. Arkadaşlar bu Crowe'un ilk baştaki Yani 2017'deki hali 2017'deki hali Crowe'un bu şekilde 2018'deki hali bu şekilde ee, Bu seneki hali de bu şekilde Yok geçen sene 2020 evet Sonra burada Primo'nun evrimi var Primo 2017 Primo 2018 Primo 2019 Primo 2020 en eski hali de 2017'deki hali. Bence eski hali daha da güzelmiş arkadaşlar. Bence şimdiki hali fazla iyi değil. Niye böyle yaptınız ki değiştirseniz de. Brok baya çirkinmiş inanılır gibi değil. Şimdiki halinde daha. De... Sonra real life yapmışlar gerçek hayat. Burada e, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Sherry'nin 2017'deki hali bu şekilde. Leon'un 2018'deki hali bu şekilde. Bir dakika ya sanki böyle değil diye hatırlıyorum ben. Ama olabilir. Max 2020'de çıktı. 2019'da değil. Ne alakası var? Byron. Byron 2021'de çıktı bu sene. O da bu sene çıktı. Evet Ve bakın burada eee Spike'ın Leon'la karışımı Yani hani Bir film vardı ya arkadaşlar Hani bir kız vardı Matilda diye Bir tane de Leon vardı onun kostümünü yapmışlar Bu zaten gerçek Leon Saçma sapan bir kostüm var Kroll Kroll berbat olmuş Allahım inşallah Böyle bir kostüm gelmez yani oyuna Şurda 2017'de Sherry var. 2018'deki Leon. 2020-2021. Ya ne alakası var ne alakası var. 2021'de çıktı o. Şurda şöyle trick shot falan gösteriyor. Mortis'in menzilini kaleye şu şekilde doğrulttuğunu şöyle. Sonra Penny'nin böyle yaptı. Görmüş olduğunuz gibi burada Brawl Stars e, 2017'de şöyle bir dakika çevirdim ekranı bakın El Primo'nun tipine bakar mısınız bu Kurt Primo arkadaşlar Brawl Stars 2017'de daha yeni çıkmış burada elmas satın alımları falan her şey çok garip çok değişik gariban bir oymuş o zamanlar yani Dynamite bayağı çekin Tara bayağı kötü yani karakterler çok kötü Haritalar falan. Bir de Brawl Stars o zaman dik ekranda oynanıyordu. Şöyle. Burada. Ee, bir dakika. Şuradan bir. Açmasını bekliyor. Zar zor açıyor arkadaşlar benim bilgisayar. Evet ekranım nedense böyle siyah oldu, mavi oldu, bir şey oldu. Şurada Evet. Hadi aç artık, dolmadı ha. Aç hadi. Ya hala donuyor aç. Açtı. Beta. Üçüncü ayın 2018. 2018. 2018'deki Brawl Stars'a gelin önce. Evet başlangıç bu şekildeydi. O zamanki logosu da bu şekildeydi. Kenarlarında tabancalar falan vardı. Yani şimdiki gibi kanat yoktu. 2019 Brawl Days. 2019'da ana menü bu şekildeydi. Yani Brawl Stars'a girişteyken 2020'deki halini görelim. 8-Bit'in kostümü yeni çıkmıştı zaten bu kostümü. Karanlık 8-Bit, kötü 8-Bit miydi? Neydi öyle bir şey? 2020, 5. ayın 2020'si. Bu sefer daha da böyle yenilenmişti. Futbol maçları falan. Maskot'u maskot eh de maskot ee, Derel vardı. Ve 7. ayın 2020'si. Bu sefer oyuna daha Gale yeni gelmişti arkadaşlar. Sonra Mortis'in serseri Mortis kostümü vardı oyunda. Daha yeni çıkmıştı o da. Dokuzuncu ayın 2020'si şöyle Surge Max'in, yani e, sokak dansçısı Max ile Surge yeni gelmişti o zaman oyuna. 11 ayın 2020'sinde, Colette ve e, Sandy'nin yeni kostümüyle ile Hayran Ames diye bir kostüm gelmişti oyuna.